Merhaba arkadaşlar. Bu ile ilgili dokümanları Türkçe'ye çevirmiştim. Şimdi bu akademisindeki birkaç ders var. Onlarla ilgili video hazırlamak istedim. Güzel şeyler aslında. Çünkü robotik alanını kullanıyoruz blok zincirde ve doğrudan uygulamanın nasıl çalıştığını görüyoruz. Şimdi iki tane eğitimi göstereceğim. Robonomics.akademy'den giriyoruz. Baştan girelim. Burada Start Online kurstan ilk giriş kursu var. Bunlardan ilkinde de Black Mirror dizisine atıp var. Bu, burada e, siz bir YouTube canlı yayınındaki ekrana QR kodu içerisinde bir şey yazdırıyorsunuz. Blok zinciri kullanarak istediğiniz şeyi. Nasıl yapıyoruz? Önce şu Talisman diye bir cüzdan var onu kuruyoruz. Başka bir Polkadot cüzdanı da olabilir bu arada. Polkadot Riesorg'un kendi cüzdanı da olabilir. Bu cüzdanı kuruyoruz. Ben sorgu sorguda açayım. Ondan sonra gelelim. Her ikisi de olabilir. Talisman'ı kurduktan sonra şöyle Talisman'ın Expand View diyelim. Bunu kurduktan sonra şu copy diyorsunuz. Burada bütün Polkadot pariçayınlarındaki, e, pariçayın olmasa bile galiba Polkadot ekosistemindeki projeleri çıkarıyor. Siz buradan Robonomics diyorsunuz. Size bir adres veriyor. Şu adres. Bunu kopyalıyorsunuz. Kopyaladıktan sonra Discord botundan talepte bulunuyorsunuz. Bu cüzdana e, bir gönderim yapılıyor. Discord adresi şurada. Ben bunu Chrome'da açmıştım. Şöyle yapıştırıyoruz. Direkt adresi yapıştırsanız yetiyor. Hemen gönderdi zaten. Gönderdikten sonra geliyoruz. Ve şuradaki dep'e gidiyoruz. Bu da blackmirror.robonomics.akademy'ye gidiyor. Şu an ekranda gördüğünüz gibi bir QR kodu var. Şimdi biz bunu değiştiriyoruz ve bu bir YouTube canlı yayını. Biz bu kodu değiştireceğiz. Blok zinciri kullanarak ne yazmayı istiyoruz? Örneğin diyelim ki Robonomics Eğitim İmzalıyoruz. İmzaladıktan sonra Talisman açılıyor. Talisman'da onaylıyoruz. Biraz bekliyoruz. Yani ne kadar? 20 saniye, 25 saniye bekliyoruz. Şu kodu da özellikle koyuyor. Daha hızlı oldu. Aslında. Şimdi şuradan Transaction'a bakabiliyoruz. Yaptığımız Transaction. Blokzincir'e bir istek geliyor. Ses geldi. Duyduysanız Bilekmevır sesi. Bu sesi duyduktan sonra yani Kodumuz değişti. Artık Gördüğünüz gibi kodumuz değişti. Şimdi bu kodu tabi buradan gösteremiyorum ama ben bir deniyorum hemen telefondan. Evet, Robonomics eğitim videosu yazıyor. Siz de deneyebilirsiniz videoda. Şimdi ikincisinde ise daha ilginç bir şey yapacağız. Dünyanın bir ucundaki lambayı blok zincir kullanarak açacağız. Bu da bizim üçüncü dersimiz aslında. İlk kursun üçüncü dersi. Yani lambadan kastımız bir IoT cihaz. Nesneleri harekete geçirmek. Bak, burada Polkadot.js sitesini kullanıyoruz. Polkadot sorga gidiyoruz. Burada Robonomics'i şuradan seçebilirsiniz sizden. Bakın Robonomics Kusama parachainlerinin altında yer alıyor. Ardından Developer'a giriyoruz. Extrinsic Diyoruz. Ardından <gülüyor> burada bizim cüzdanımız kayıtlı, talisman cüzdanı. Şuradan RVS'yi seçiyoruz. Ardından buradan call diyoruz. Subscription ID ve call diyoruz. Sonra şuradan sistem yazan yerden launch seçiyoruz. Robot param geliyor. Burada bir sıkıntı yok. Bu kadar. Bunları seçtikten sonra gelelim. En üstteki adres sizin adresiniz oluyor. Subscription ID'ye şunu yazıyoruz. Bu adresim. Ardından robotun adresini yazıyoruz. Zaten hikaye burada. Robotları blok zincire bağladığımız için robotların da tıpkı insanlar gibi akıllı lambanın bir adresi var robotun adresini buraya yazıyoruz. Ardından göndereceğimiz komutla ilgili bir param var. Şu anda tekrar bakalım ama lambanız kapalıydı en son. Biri açmadıysa Evet, biri Evet, biri açmamış. Şu an kapalı lamba canlı yayındayız. Şimdi biz bu lambayı açacağız, blok zinciri kullanarak. Bu parametreyi gönderiyoruz. Transaction'ımızı imzalayalım. Yine aynı şekilde Approve diyoruz. Biraz bekliyoruz. Şu an Transaction'ımız çağrılıyor. Bir. Biraz daha uzun sürdü. Onayladı. Şimdi canlı yayında takip ediyoruz. Lambamızın yanması gerekiyor. Bakalım yakabileceğiz mi? Az önce bir 15-20 saniye sonra yanmıştı. Bakalım. Şöyle bakalım. Onaylanmış mı? Deneyelim. Henüz yanmadı. Merakla bekliyoruz. Aybastan da kameraya girdi. Yanlış sorumluyum ya. Bir daha deneyelim. İlk önverlik sorguda tekrar deneyelim. Ben bir daha yollayacağım sorguyu. Submit and sign, submit transaction, launch, launch drop cross parametremi set mi transaction Do nothing, don't bir tane inecaz az önce lambayı biz kapattık denerken Şu anda sorabeyi yolladık. Evet gördüğünüz gibi lambayı açtık. Az önce niye olmadı bilmiyorum. Anlık bir hata oldu. Şimdi lambayı kapatalım. Bu sefer de bunu yolluyoruz. Aslında bu 10 of'un ıı, herhalde. 1 ve 0 verisinin 256. 256 sekmek Şimdi son sıfır olan sorguyu alıyoruz. Gönderelim. Lock zincirde imza alıyoruz. Tamam. Bakalım. Kapatacak mı? Kaç saniye sonra kapatacak mı? Evet. 10 yani saniye sonra kapattı. Yani bu şekilde bu neyin demosu? Aslında siz de e, herhangi bir yerdeki bir nesneyi blok zincirle kullanabilirsiniz. Zaten buradan sonra yavaş yavaş şey giriyor. Burada bonus olarak kendi cihazınızı bu şekilde yapmayı anlatıyor. İnşallah onunla ilgili de video çekeriz de. Daha sonrasında mesela Boston Dynamics'in robotlarını uzaktan kontrol etme ile ilgili blok zincir kullanarak komutları gönderme ile ilgili şeyler var. Bu Robonomics Akademi'ye bakmanızı öneririm. Ben de fırsat buldukça buradan küçük atölyeler yapacağım.